Riyada dişiniz kanadıysa, borçlarınızın biteceğine, birisiyle barışacağınıza, hastalıktan kurtulacağınıza işaret eder. Riyada diş kamaşması yaşadıysanız, bir dostunuzun size hayal kırıklığına uğratacağına işaret eder.